Rüyada akvaryum ya da akvaryum balığı görmek ne demektir? Rüyada akvaryum gördüyseniz hayal kırıklığına, üzüntüye, sevdikleriniz tarafından yarı yola bırakılacağınıza, onların üçkağıtçı olduğunu öğreneceğinize, sıkıntı ve problemlere, maddi durumunuz yerinde olduğunda etrafınızın dolacağına, maddi sıkıntıya düştüğünüzde kimsenin kalmayacağına, akvaryum balığı gördüyseniz yabancı iş adamlarıyla görüşeceğinize işaret eder. Ayrıca akvaryum balığı yeni kısmetlere, mutluluğa, güzelliğe, hayatınızın sağlık ve bereket içinde geçeceğine işaret eder. Rüyada boş akvaryum gördüyseniz aradığınızı bulamayacağınıza, akvaryum doluysa yeni kazançlara ve yeni kısmetlere işaret eder. Akvaryum balığının öldüğünü gördüyseniz parasal anlamda zorluk yaşayacağınıza, dağlığa düşeceğinize, düşünmeden atacağınız adımlar nedeniyle bunları yaşayacağınıza ancak bunu geç fark edip şaşıracağınıza işaret eder. Rüyanızda akvaryum camı kırıldıysa, kalabalık bir yere katılacağınıza, ancak ortamdan hoşlanmayacağınıza, ancak bunu etrafınıza hissettirmeyeceğinize işaret eder. Rüyanızda akvaryumda kırmızı balık gördüyseniz, size zarar veren bir takım alışkanlıkları bırakmanız gerektiğine, etrafınızdaki halaksız kişilere dikkat etmeniz gerektiğine, bunların sizi aldırabileceğine, sizin gözünüzü boyamak isteyenler olacağına işaret eder. Rüyanızda akvaryumda balık besliyorsanız, becerikli ve yetenekli bir insan olduğunuza, Etrafınızdaki insanların takdirini alacağınıza, iş hayatınızda yükseleceğinize, yardım ettiğiniz insanların size güzel fırsatlar sunacağına işaret eder. Rüyada ölmüş balık gördüyseniz, akvaryumda ölmüş balık gördüyseniz sanıldığı gibi negatif manalara da gelemeyebilir. Tam tersi şimdiye kadar çekilen eziyet ve işkencenin biteceğine, aydınlık günlere, uzun süre daha sağlıklı bir hayat süreceğinize ve ümitlerinizi yaşarten bazı olayların olacağına işaret eder. Rüyanızda akvaryumda balık yumurtası gördüyseniz, arkanızdan kötü konuşan insanlara çevrenizi yeniden değerlendirmeniz gerektiğine, iş hayatınızda sizi çekemeyen, başarısız olmanızı isteyen fesat insanlar olduğuna işaret eder. Rüyada akvaryum balıklarını izlediyseniz, dinlenmeye ihtiyacınız olduğuna, gücünüzü yeniden toplamanız gerektiğine ve isteklerinize yeniden odaklanmanız gerektiğine işaret eder arkadaşlar. Rüyada aslan görmek ne demektir?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 Rüyada araba görmek ne demektir? Rüyanızda araba gördüyseniz, işlerinizin iyiye gideceğine, mutlu olacağınız haberler alacağınıza, diğer taraftan yakın bir arkadaşınız tarafından ihanete uğrayacağınıza, borçlanacağınıza, sıkıntılar yaşayacağınıza, maddi endişelerinizin olduğuna, bunun için önlemler alacağınıza işaret eder. Rüyanızda araba kazası gördüyseniz, yanlış giden bir şeye müdahale etmediğinize, Pişman olacağınıza, etrafınız tarafından sorumsuz olarak görüldüğünüze, size yakın birinin akıl verdiğine, geçmişte yaşadığınız bir olayın sizi çok etkilediğine, beklemediğiniz bir anda maddi veya manevi bir haber alacağınıza, iş arıyorsanız bunun olacağına, evlilik olabileceğine, alacağınız bir haberle karamsar günler olabileceğine işaret eder. Rüyanızda araba anahtarı gördüyseniz, gelecekle ilgili mücadele ettiğinize, ailenize daha iyi şartları kavuşturmak için çalıştığınıza, bazı beklentileriniz olduğunu işaret eder. Rüyanızda araba park ediyorsanız, bir yolculuğa çıkacağınıza, ailenizi ihmal ettiğinize, ancak yeniden ilgileneceğinize, yeni projelere hatırlayacağınıza, bu nedenle yorgunluk yaşayacağınıza, eşinizle ya de sevgiliniz tarafından kıskançlık durumları olacağına, sosyal çevrenizden uzaklaşmak isteyeceğinize işaret eder. Rüyanızda araba kullandıysanız, zekanız ve çalışkanlığınızla, iş hayatınızda başarıyı yakalayacağınıza, başarısız olsanız bile... Yılmadan yeni bir projeye başlayacağınıza, bugün çalışan olsanız bile yarın iş sahibi yönetici olacağınıza işaret eder. Rüyanızda araba kazası yaptıysanız, güvendiğiniz şeylerin sizi hayal kırıklığına uğratacağına, işinizi kaybedeceğinize, aklınıza gelmeyen bazı kötü durumların olabileceğine, endişelerinizin yersiz olmadığına işaret eder. Kazada kan yoksa iş hayatında yeni atılımlara, sıkıntıların çözüleceğine, yeni bir eve çıkacağınıza sağlıklı olmaya işaret eder. Rüyanızda üstü açık bir araba gördüyseniz, sorumluluklarınıza sahip çıkmadığınıza, size olan güvenin azalmaya başladığına, artacak boşluğa nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza, strese gireceğinize, ailenizin sözünü dinlemediğinize işaret eder. Rüyada spor araba gördüyseniz, ailenizle aranızın para konusunda açılacağına, Aşırı savurgun harcamalarınız nedeniyle ikaz edileceğinize ve geleceğinizi düşünmeden hareket ettiğinize, büksü olan düşkünlüğünüzün başınıza dert olacağına, kalıcı işlerle uğraşmanız gerektiğine işaret eder. Rüyanızda araba yanması gördüyseniz, eskiden bazı insanlara kötülük yaptığınıza, çevrenizdeki insanlarla sorunlar yaşayacağınıza, bunun nedeninin daha önce yaptığınız şeylerle ilgili olduğuna, yanlış insanlara uyarak hatalar yapacağınıza, yine yanlış bir eş işaret eder. Rüyada araba lastiği gördüyseniz çok çalışarak kendinizi ve yeteneklerinizi göstereceğinize, yeni yerler gezeceğinize, para kazanacağınıza, eski bir lastik gördüyseniz hayatınızda, hayatınızda yeni bir sayfa açılacağına işaret eder. Rüyada araba lastiği değiştirdiyseniz bir, sor bir sorunun çözüleceğine, sorunlu bir evlilik varsa sona ereceğine, patlamayan bir lastiği değiştirdiyseniz hayatınıza değişikler yapacağınıza, kendinizi mutlu hissedeceğinize işaret eder. Rüyada araba lastiği satın aldıysanız uzun zamandır üzerinde çalıştığınız ve plan yaptığınız yatırım konusunda şansın sizden yana olacağına, hedeflediklerinizi kolayca gerçekleştireceğinize, yaşama bakışınızın farklılaşacağına işaret eder. Rüyada lahzın havası inik gördüyseniz, kaderinizin ve hayatınızın güzelleşeceğine, maddi durumunuzun artacağına, mutlu olacağınıza, sıkıntıların ve sorunların sona ereceğine, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınıza, sevdiğiniz kişiden ayrılacağınıza işaret eder. Rüyada yeni bir araba aldıysanız, yeni bir eve, yeni bir işe, yeni du duygusal bir birlikteliğe, evliyseniz yeni bir bebeğe, araba beyaz ise yeni bir eve, koyu araba ise istediklerinize sahip olmak için çalışmanız gerektiğine işaret eder. Ayrıca araba almak iş hayatında önemli görevler. Alacağınıza, yüksek makamlık kişilerin dikkatini çekeceğinize, etrafınızdaki insanların takdiri kazanacağınıza işaret eder. Rüyada sarı araba gördüyseniz hastalığa, maddi sıkıntılara gireceğinize, iş yerinde tartışmalar olacağına, yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Rüyada kırmızı araba gördüyseniz hem mutluluğa hem de sıkıntıya ancak tanışacağınız iyi bir insanın size yardım edeceğine ancak başka kimselerle anlaşmazlık yaşayabileceğinize işaret eder arkadaşlar.